Aşık erkek aceleye getirilen seçeneklerle pek çok yeni kıyafet alabilir. Bu kıyafetlerin bir kısmı erkeğe hiç olmazken bir kısmı erkeğin gerçek endamını öne çıkarır. Bazı adamlar kılık kıyafet seçiminden başka farklı tercihler yaparak kendilerini daha çekici kılmanın yollarını arar. Çok pahalı aksesuarlar almak, yeni saç modelleri edinmek gibi hatta arabasını değiştirme bu yollardan da biridir.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 Kadının adıyla mı yoksa başka bir kelime ile mi sesleneceğini bilemeyen bu erkekler konuşmalarını genellikle hitap etmeden yaparlar. Seven erkek konuyu ya da konuya ya ortasından başlar veya asıl olayın çok öncesinden konuyu dile getirmeye söz etmeye başlar. Yani aşık erkeğin konuşmaya girişi genellikle kusurludur, saçmalayabilir. Aşık erkekler garip bir şekilde konuşma sırasında doğru yanlış her şeye karşı çıkmaktadır. Aslında beklenen şey erkeğin kabul edici olmasıdır. Fakat yapılan değerlendirmeler, araştırmalar erkeklerin sevdikten sonra tamamen itirazcı olduklarını gösterir. Yani kısacası sakın bu tarzda reddedici davranan erkeklere aksi erkek sıfatını yakıştırmayın. Erkeğin bu davranışı aşırı adam olmasından da ileri gelmektedir. Aşık olduğu kadınla normalden çok uzun süren göz ilişkisi kurar. Bu uzun bakış çoğu zaman çevredeki diğer kişiler tarafından fark edilir. Aşkın ilk günlerinde yoğun heyecandan ötürü elleri boş bırakmama gibi durum görülür. Yani devamlı vaziyette elde kalem anahtar bunlara benzer şeyler bulundurur. Kadınla konuşulduğu zaman vücut hemen öne doğru yavaşça eğilir. Dik bir vücut durumu ile konuşan erkeklerin belli bir mesafede olduğu fakat hafifçe eğilmiş erkeklerin hoşlandığı, sevdiği, kadına yakın olmak istediği sonucunu buradan çıkarmak mümkündür. Yani hafiften eğilse aman dikkat. Seven erkeklerin gözleri sık sık kadınların dudaklarına ya da alınlarına kaya. Kafa bölgesindeki bu bakışlar tutkulu bir aşkın habercisi olabilir. Bazı erkeklerde sevdikleri kadına dokunma isteği akıllarını o kadar yoğun biçimde etkiler ki istemeden de olsa kadının koluna veya omzuna dokunurlar. Bu istemsiz dokunma isteği de aşkın önemli belirtilerinden biridir bunu sakın unutmayın. Sık sık kemerini ellemek, elleriyle boynuna temas etmek ve ayak ayak üstüne atarken... Bireyle de üstteki bacanı ellemek de aşkın beden dili ile yansımaları olarak değerlendirilir. Seven erkekler alternatif bir kimliğe bürünürler. Birden bulundukları ortamın lideri haline gelirler. Erkek haksızlıklara karşı gelmeye başlamışsa ve lider olmaya doğru bir çaba ise bilin ki bunu ona yaptıran şey güçlü aşık olma duygusudur. Arkadaşlık ortamı içerisinde ve aile bireyleri ile ilişkilerde normalden farklı davranışlar sergilemek Erkeğin sevdiğine karşı sevdiğinin belirtisidir. Çünkü her yeni aşk birlikteliği erkeğin duygu dünyasında değişik dalgalanmalara yol açar. Seven erkeklerin sosyal ortamda en sık uyguladıkları davranışlardan birisi de normalden çok daha hareketli bir kişilik haline gelmeleridir. İş yerinde veya arkadaş grubunda hemen yeni şeyler ortaya atarlar. Yeni farklı şeyler aramaktan çekinmezler. Bazen hiç beklenmeyecek büyük bir organizasyonun planlayıp çok güzel yürütebilirler. Aşk onlara büyük bir güven sağladığından kendilerinden fazla başarılara imza atabilirler. Bir erkeğin alışkanlıkları çoğu zaman erkeğin yaşamındaki en önemli hususlardan biridir. Zaten erkeklerin hayatı alışkanlıklar üzerine kuruludur. Hatta bazı erkeklerin alışkanlıkları genellikle aşk kadar değerlidir. Tabii bir de erkeklerin aşık olduktan sonra değişen kişilikleri var. İşte bu kişilik değişimleri erkeklerin duyguları hakkında önemli ipuçları verir. Seven erkeklerin giyimleri değişmeye başlar. Bu değişim çok hızlı olduğu için erkek genellikle şık olmak adına kendisine yakışmayan kıyafetleri de giyebilir. Orta yaş erkekler aşık olduktan sonra spora daha çok ilgi duyarken genç erkekler heyecan çağrışımı yapan hobilere merak salarlar. Erkeklerin yemek alışkanlıkları en zor değişen davranış kalıplarını oluştursa da kime erkekler yemek zevklerini ve tercihlerini kısmen değiştirme eğilimi gösterebilir. Erkekler aşık olduklarında yapmadıkları ertelikli şeyleri hemen yapmaya karar verebilirler. Mesela arabalarını değiştirebilirler, belli yerlere, derneklere mesela üye olabilirler veya başka bir yerlere. Hatta bazıları işlerini bile değiştirebilir. Seven erkek kadının hoşuna gitmeyeceğini düşündüğü kimi alışkanlıklardan kurtulmak ister. Bunun için çalışır. Eğer bir şırkıda bunlardan kurtulmak mümkün değilse erkek çok profesyonel bir biçimde bu kusurları gizlemeye başlar.